Bu videoda çok önemli bir konu olan limit konusuna giriş yapacağız. Limit gerçekten de tüm cebirin temeldir. Bu kadar önemli olmasına rağmen çok ama çok ve çok kolay bir konudur. Önce bir fonksiyon yazayım, bir fonksiyon tanımlayayım, basit bir fonksiyon olsun. f(x) eşittir x eksi 1 bölü x eksi 1. Şöyle diyebilirsiniz, hem payda hem de payda da aynı ifade var. O zaman bir şeyi kendisine bölersem, sonuç 1'dir. Basitçe f x eşittir 1 diyelim. Ben de size şöyle derim. Evet, kısmen haklısınız. f x eşittir 1 ile bu ifade arasındaki fark, bu ifadenin f x, x 1'e eşitken tanımsız olmasıdır. Gelin size şöyle açıklayayım. f 1 için f 1 için pay 1 eksi 1, yani 0 olur. Paydada da 1 eksi 1 yani 0 var. 0 bölü 0'da dahil 0'a bölünen her ifade tanımsızdır. 0 bölü 0'da dahil 0'a bölünen her ifade tanımsızdır. Sadeleştirme yapabilirsiniz. Bu ifadenin f x eşittir 1 ile aynı şey olduğunu söyleyebilirsiniz ama x 1'e eşit olamaz koşulunu eklemelisiniz. Bu iki ifade birbirine eşittir. İkisi de bir dışındaki tüm x değerleri için 1'e eşittir. Ama x 1 olduğunda, her ikisi de tanımsızdır. Peki, bu fonksiyonun grafiği nasıldır? Size çizeyim, bu y eşittir fx ekseni, bu da x ekseni. Burası x eşittir 1 noktası, burası da x eşittir eksi 1 noktası, y eşittir 1 noktası burada, y eşittir eksi 1 de burada. Ama soruyla alakası yok. Grafiği çizelim. Bir dışındaki tüm x'ler için f x 1'e eşit olacak. Aynen şöyle bir grafik. Ama bir dışında f x 1 de tanımsız. Bu nedenle araya bir boşluk koyuyorum. Bu çember, bu fonksiyonun, fonksiyonun bu noktada tanımsız olduğunu belirtiyor. Fonksiyonun x eşittir 1'deki değerini bilmiyoruz, tanımlanmamış. Fonksiyonun bu tanımı, 1'deki durumu söylemiyor. x 1'e eşitken, fonksiyon tanımsız. Fonksiyonun grafiği işte bu. Fonksiyonun 1'deki değeri sorulursa, x eşittir 1'de bir boşluk olduğunu, bu nedenle de tanımsız olduğunu söylersiniz. Gereksiz olacak ama tekrar yazayım. fx fonksiyonu tanımsız. Peki şunu sorsam, x eşittir 1 iken fonksiyon neye yaklaşır? İşte burada limit konusuna giriş yapmış bulunuyoruz. x, 1 değerine giderek yakınlaşsın. Peki fonksiyon bu sırada neye yakınsar? Sol tarafta tam olarak 1 de olmadığımız sürece ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, f eşittir 1'dir. Sağ tarafta da aynı durum söz konusu. Daha fazla örnek çözdükçe konuyu daha iyi pekiştireceksiniz. Lim evet bu le email limitin kısaltması olmak üzere, x 1'e yaklaşırken, f'in limiti 1'e inanılmaz derecede yakınlaştığınızı düşünün. ama asla tam olarak 1'de Fonksiyonumuz 1 de değilsiniz. da 1'e giderek yakınlaşacaktır. Aslında tüm değerler için zaten hep 1'deydi. x 1'e yaklaşırken, f x'in limiti 1'dir. Yine karmaşık gibi görünen bir gösterimle karşı karşıyayız. x 1'e yaklaşırken fonksiyon neye yaklaşır onu gösteriyor. Bir eğri grafiği çizeceğimiz başka bir örnek yapalım ki konu iyice pekişsin. Fonksiyonumuz f olsun, yok fonksiyonumuz g x olsun. g x fonksiyonumuzu şu şekilde tanımlayalım. x 2'ye eşit olmadığında x kare, x 2'ye eşit olduğunda da 1 olsun. Yine ilginç bir fonksiyon var. Gördüğünüz gibi tamamen sürekli değil, süreksizlik var. Çizmeye başlayayım. Bu y eşittir g g x eksenim. Bu da x eksenim. Burası x eşittir 1. Burası x eşittir 2 noktası. Burası eksi 1. Burası eksi 2. x'in 2 eşit olduğu nokta dışında fonksiyon x kareye eşit. Çizmeye başlayalım. Parabol olacak. Yani yaklaşık böyle bir şey. En iyisi daha düzgün bir parabol çizeyim, yaklaşık olarak, şöyle bir şey. Paraboller tarihinin en güzel parabolü değil belki ama parabolün nasıl bir şey olduğunu size göstermiştir. Evet, simetrik olmalı. Durun yeniden çizeyim, evet berbat oldu. Bu, evet, bu daha güzel. Tamam. Bu, x karenin grafiği. Ama x 2'ye eşit olunca fonksiyonumuz x kareye eşit olmuyor. x 2'ye eşit olunca burada bir süreksizlik var. Bu yüzden bir boşluk çiziyorum. x 2'ye eşit olduğunda fonksiyon 1'e eşit oluyor. Eksenlerin ölçeği aynı değil. Grafiğin üzerine burası 4, burası 2, burası 1, burası da 3 olsun. x 2'ye eşitken fonksiyon 1'e eşit. Biraz tuhaf bir fonksiyon ama bu şekilde tanımlanabilir. Bir fonksiyonu nasıl isterseniz öyle tanımlayabilirsiniz. Grafik, gx eşittir x kare fonksiyonunun grafiğine çok benziyor ama, x eşittir 2'ye geldiğinizde bir boşluk var. Çünkü, x 2'ye eşitken, x kare fonksiyonunu kullanmıyoruz. gx eşittir 1 fonksiyonunu kullanıyoruz. Tam olarak, x eşittir 2 noktasındayken, fonksiyon 1 oluyor. Diğer tüm noktalar da, x kare olarak tanımlı. Şöyle bir soru soralım. Fonksiyonun 2'deki değerini bulmak istersem ne yapacağız? Tanıma bakacağım. x 2'ye eşitken bu tanımı kullanacağım. O da bana fonksiyonun 1'e eşit olduğunu söylüyor. Daha ilginç bir soru sorayım. x 2'ye yaklaşırken g x'in limiti nedir? gösterim biraz karmaşık gelebilir ama yanıtı çok ama çok basit. x 2'ye yaklaştıkça. Evet, çok öyle özenli bir çizim yapmıyorum. Önümüzdeki videolarda yaparım. x 2'ye yaklaştıkça g x neye yaklaşır? 1.9 olduğunda, olduğunda 1.999 olduğunda 1.999.999 olduğunda ya da 1.9999 olduğunda, g x neye yaklaşır. Peki, ya artı taraftan yaklaşırsak? 2.1 iken, 2.01 iken, 2.001 iken, 2'ye yaklaştıkça peki fonksiyon neye yaklaşır? Grafiğe bakınca görsel olarak da anlayabilirsiniz. x 2'ye yaklaştıkça, yani grafik üzerine ilerlerseniz, 4'e yaklaştığını görürsünüz. Fonksiyon burada tanımlı olmasa da, fonksiyon o noktada 1 değerini alsa da, x 2'ye yaklaştıkça gx'in limiti 4'tür. Bunu hesap makinesi kullanarak sayısal olarak da hesaplayabilirsiniz. Hemen hemen göstereyim. Bence bu ilginizi çekecek. Hemen hesap makinesini açalım. Evet, nerede benim cici makinem? Buradaymış. x 2'ye yaklaşırken fonksiyonun neye yaklaştığını kolaylıkla söyleyebileceksiniz. x eşittir 1.9 için üstteki koşulu kullanacağız. 1.9'un karesi 3.61 Evet 2'ye daha da yaklaşırsak 1.99 onu da karesini alalım. 1.99 3.96 1.999 alırsak onun karesini alalım. 3.996 evet gördünüz mü şimdi gittikçe 4'e yaklaşıyoruz. 2'ye iyice yaklaşırsam 1.99999999999999'un karesini alalım. Bakalım neymiş? Aslında tam olarak 4 değil ama hesap makinesi yuvarladı çünkü 4'e çok ama çok, ama çok çok yakın bir sayı. Artı yönde bir sayıyla da yapabiliriz. Aşağıdan ya da yukarıdan yaklaşsak, fark etmez ulaşacağımız sayı aynı olacak. 2.1'in karesi 4.4 2 nokta 0 0 0 1 alalım. 2'ye çok daha yakın. Tabii karesi de 4'e çok daha yakın. 2'ye yaklaştıkça 4'e de yaklaşıyoruz. Fonksiyon süreksiz olduğu için tam olarak 2 noktasında 1'e eşit olsa da, x 2'ye her iki yönden de yaklaştıkça fonksiyon 4'e yaklaşıyor.